Çok fazla miti olan, çok fazla üstünde konuşulan ve ne kadar anlatılsa da tekrar tekrar miti olarak karşımıza çıkan bir soru tiplerinden biri var. Telepati.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 Beyin, kafa, grafide yazdırma demek. Yani Türkçesi beyindeki elektriksel aktivitenin kafa tası üzerine konan, kafa derisi üzerine konan alıcılar vasıtası alınıp yazdırılması. Şimdi ne ölçüyoruz biz burada? Kafamızın içinde bir beyin var.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 üstüne alıcılar koyarak içeride yıkanan çoraplar kimin, renkleri ne, kaç tane iç çamaşırı var bunları söyleyebilme imkanın yok. Detaylı bilgi vermiyor onlar ama makinenin çalışma modunun hangi seviyede olduğunu söylüyor. Beyin dalgaları da diyor ki mesela bu insan uykuya girmek üzere. Bu insan rüya geliyor. Alfa, beta, ha, dediğim beta dediğimiz dalgalar.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 Döküm evet. olarak aldığımızı belki bir hatırlatmak gerek yani. Zaten esas konumuz Şimdi bir şeyleri bilmek beyinle ilgili dolayısıyla beyin dalgasının uzaktan bilmeyle de alakası olabilir diye doğal bir düşünme sistemimiz var ama kalbimizin ürettiği elektriksel aktivite, derimizde sinirlerimiz aracılığıyla oluşturan elektrik aktivite yüzlerce kat yüksek mesela beynimizin aktivitesinden. Dolayısıyla bir şey etkileyecekse kalbin etki lazım. Bu arada şeyi biliyoruz Metafolik mesela… olarak etkiliyor aslında hocam kalbimiz. Metafolikten <gülüyor> öte fiziksel olarak bu gösteriliyor mesela insanlar tokalaştığında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 Bilim tarihindeki büyük buluşların hepsi böyle sanrıya ya da hayale benzer sanatsal ya da ilhami fikirlerden geliyor. Ben Sınır zorlamakla da alakalı bir noktada hocam. Yani düşüncenin sınırlarını da zorlamakta. Yani belli bir şey mantık çerçevesinden çıkararak belli bina daha, daha ne olabilir, bu daha neye evrilebilirle...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 Bir şey yok diyebilmek aslında felsefi olarak mümkün değil. Yani bütün evreni gezeceğim de yok diyeceksin yani öyle bir şey yok. Birisi hele birileri rapor ediyorsa, raporlama yani ben telepati yaptım lafı bu kadar sık geziyorsa kulağın üstüne yatmak akıllı bir insanın işi değil. Ha diyebilirsin ki ben bununla ilgilenmiyorum, benim ilgi alanıma girmiyor, bana makul de gelmiyor, bunu demekte de çok özgürsün ama böyle bir şey yokturu bilim otoritesiyle söylemek biraz insanın önünü tıkayıcı oluyor. Yani Einstein bile bu hataya düşmüş bu arada onu söyleyeyim yani. Kuantum olmaz öyle şey demiş. Ama bugün bütün teknoloji bu adamın olmaz dediği kuantum fiziğiyle oluyor. O yüzden hani diyorlar ya ne oldum demeli ne olacağım demeli diye. Yani Einstein'da olsan aynı baltayı taşa vurabiliyorsun valla. Burada aslında... da buraya bağladık ya helal olsun. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> buradan şey de gider hocam, ön evet. yargılı olmamak falan diye anlatılır tabii, tabii yani devam edelim. Sosyal her türlü mesajı veriyoruz yani. Süper şey çok konuştum ama inşallah bir şeye yaramıştır yani.